Neden arkadaşı dinleriz? Sizce mecburiyetten mi yoksa ihtiyacımız olduğu için mi? Çevrenizdeki insanlarla niçin tanıştığınızı hiç merak ettiniz mi? Arkadaşlıkların pek çoğu ortak ilgi alanlarından meydana gelir. Aynı bilgisayar oyunlarını oynamanız, aynı kitapları okumanız, aynı müzikleri dinlemeniz, aynı sınıfta okumanız gibi. Ailemizi ve iş arkadaşlarımızı seçemeyiz ancak Kiminle arkadaş olacağımızı biz seçebiliriz. Arkadaşlık insana has bir özellik gibi gözükse de, hayvanlar da yardımlaşmak için birbirleriyle bağ kurarlar. Örneğin şempanzelerin birbirlerini kaşımaları ve üzerindeki parazitleri temizlemeleri dostluklarının göstergesidir. Ne var ki arkadaşlıklar kalıcı olmayabilir. Anlaşmazlıklar sizi grubun dışına itebilir ve yalnız kalmanızı sebep olabilirler. Değişken hiyerarşi burada da kendini gösterir. Çeşitli gruplara dahil olabilir ortak arkadaşlar edinebilir ya da bir grubun lideri olabilirsiniz. Arkayık çağlarda insanlar 20-30 kişilik gruplar halinde geziyorlardı. Zamanla gruplar genişledikçe karmaşıklığın artması sonucu çatışmalar çıkmıştır. Çatışmalar sonucunda gruplar bölünmeye uğramıştır. Arkadaşlık faydacılık ya da benzerliklerden doğabilir ancak arkadaş olmak biyolojik bir ihtiyaçtır. Sosyal yaşamınızı daha iyi kılmak, sizi fiziksel ve ruhsal sağlığınızı korur. Tam tersi sosyal izolasyon ise stres yaratarak sağlığımızı tehdit eder. Sosyalleşmeyen insanların tehlike altında olduğunu biliyor musunuz? Sosyalleşmeyen insanlar günde 15 sigara içmiş gibi olurlar. Sosyal davranışlar sergilediğimiz zaman beynimizde bir takım mutlu kimyasallar salınır. Bunlardan biri oksitosindir. Diğer adı kucaklaşma hormonudur. Peki insanlar kimlerle kucaklaşır? Yakın hissettikleri kişilerle değil mi? Burada aidiyet kavramına göz atmak gerekir ki oksitosin hormonunu daha iyi anlayalım. Ait olduğumuz mekan evdir. Eviniz siz uzaktayken özleyeceğiniz yerdir. Diyelim ki siz evinizden uzakta, farklı bir ülkede, farklı bir ırkta, dilde ve kültürden insanlarla birliktesiniz. Hiç tanımadığınız ancak sizin ırkınızdan, Dilinizden ve kültürünüzden olan biriyle karşılaştığınızda beyin o kişiye karşı oksitosin salınımlayarak ve o kişiye karşı aidiyet duygularından dolayı güven hissedecektir. Bir diğer hormon ise endorfinler adı altında toplanan nörotransmitterlerdir. Bir insan nasıl olur da acı çekerken arkadaşlık inşa eder hiç merak ettiniz mi? Endorfin fiziksel acıların ağrısını azaltır. Birine karşı duygularınız incindiğinde endorfin acıyı dindirmez. Örneğin biri yük taşıdığında fiziksel çabasından dolayı beyninde endorfin salınır. Ancak yükü iki kişi taşırsa kişi başına düşen fiziksel çaba hafiflemesine rağmen endorfin salınımı artacaktır. Acının paylaşılması burada arkadaşlık inşa edilmesine katkıda bulunur. Hadi tahmin edin çevrenizde kaç kişiyle arkadaşsınız? 100, 200, bilemediniz 500 mü? Biz size söyleyelim. Normal bir bireyseniz ortalama 1000 kişi tanıyorsunuz. Bunlardan 350'si tanıdık, 100-150'si arkadaş, iyi arkadaşlarınız 35 civarı, 10 yakın arkadaş, 5 tane de kankanız var. Yaşamımızı devam ettirmemiz için de sosyalleşmemiz önem arz etmektedir. İnsanlarla konuşmak ve dedikodu yapmak hayal gücümüzü arttırdığı gibi kolektif çalışmanın da önünü açıyor. Arkadaşlıkların çıkarlara dayalı olmadığı söylense de bunun kesinliği yoktur. Fayda sağlamak, birbirinden yararlanmak insanın doğasında vardır. Her ne olursa olsun arkadaşlarla geçirdiğimiz vakit hafızalardaki ölümsüzlüğünü korur.